Pixar'da bir sürü simülasyon işimiz oluyor. Ateş, su ve patlama tarzı şeyler efekt departmanımız tarafından tasarlanıyor. Bu konuda daha fazla bilgiyi efektler bölümündeki videolarda öğrenebilirsiniz. Benim de birlikte çalıştığım simülasyon departmanı ise herhangi bir karaktere ait kıyafet ve saç gibi hareketli parçalardan sorunlu. Tabii her Pixar karakterinin kafasındaki saçı elimizle hareket ettiremiyoruz. Bunu yapmaya kalksak animasyon sanatçılarımız delirebilirler. Biz de bunu istemediğimiz için fizik ve bilgisayar programlarını kullanıyoruz. Bu videoda, Cesur filmindeki Merida'nın saçları için kullandığımız simülasyon tekniğini öğreneceksiniz. Ekranda animasyon departmanından simülasyon departmanına gelen ve Merida'yı içeren bir sahne görüyorsunuz. Animasyon sanatçıları, sahnedeki temel hareketleri yarattıktan sonra sıra eksiklerin tamamlanması, yani kıyafet ve saçların hareketli olabilmesi için bizde. Her şey çözmek istediğimiz problemin modellenmesiyle başlıyor. Mesela Cesur filminde Merida'nın kıvırcık saçları için fiziki bir modele ihtiyacımız vardı. Saç modelimiz neye benzemeli? Saçların bir süpürge gibi buna benzeyen tellerden oluşmasını istiyorduk. Ama teller eğilip bükülebildiği için bu telleri matematiksel olarak modellemek oldukça zordu. Çok büyük ve güçlü bir işlemciye ihtiyacımız vardı. Modellerimizi basitleştirmek için yeni yöntemler aramamızın sebeplerinden biri de işte bu. Örneğin bir saç tutamını modellemek için birbirine geçmiş ateşleri da kullanabiliriz. Bunu yaparken öncelikle parçacıkları birbirine bağlayan doğru parçalarını çizeriz. Bilgisayar bu parçacıkların konumunu hesaplamadan önce bizim parçacıklar üzerine etken kuvvetleri belirlememiz gerekir. Gerçek hayatta her bir parçacığa etken 3 kuvvet vardır. Yerçekimi kuvveti ve 2 adet komşu bağlantının kuvveti. Bir sonraki adımda bunları uygulamalı olarak görebilmeniz için interaktif bir program var. Her bir parçanın boyutu, saç başına düşen parça sayısı, saçların sayısı ve yer çekimi gibi parametrelerle istediğiniz gibi oynayarak nasıl farklı saç modelleri elde edeceğinizi görebilirsiniz. İyi eğlenceler.